Kanser tedavileri uzun bir süreç maalesef ki evet. bu yöntemler, bahsetmiş olduğumuz tedavi yöntemlerine diyelim ki kemoterapiye ilk başta olumlu yanıt verirken sonrasında yanıt vermeme gibi durumu olabiliyor mu hastalarda? Tabii ki olabiliyor çünkü tümör kendine yeni yolaklar bulabiliyor ve